Kızım hadi uyan, sahur vakti. Ya 5 dakika daha. 5 dakika falan yok. 10 dakika sonra ezan okunacak. Oo, ben yemeyeceğim ya. Kızım yemeğini yemelisin. Yemezsen. İstemiyoruz. Özgün tutamazsın. Tutayım ben. Emin olduğundan eminsen... Yatağına yeri geçebilirsin. Babam senin gibi patlarsın. Dur kızım. Ya meczaydım da bay bay. gel. <gülüyor> gelir. Allahu ekber Allahu ekber. Hadi hadi. Bir daha 5 dakikadan. Vay, kadar sayıyorum. 1 2 3 Hadi geç yemeği ye. <Gülüyor> yavaş ye sen abi. Yavaş. To mumuyu yavaş Allah, Allahu ekber Ne oldu o var ya? Elisi kaldı. Çocuğumla arıştasın. Şimdi sana gülüyor gülüyor. <gülüyor> Oğlum kalk sabır vakti geldi. Anne tamam ya mu bir maç dağıtın. On maç geçer. Allahu Ekber Allahu Ekber Ulan Allah, yüzü okuyor lan Ben daha yüzü bir şey yemedim Yarın nasıl oruç tutacağım Aha aklıma bir fikir geldi Sabahtan akşama kadar uyuyacağım ve acıkmayacağım Adam Allahu Ekber Allahu Ekber Allah. Baba akşama izin al Haydi oğlum teraviye gidiyoruz Ne yeter abici ya ben daha yemek yemeğim <gülüyor> <gülüyor>